Bugün 16 Temmuz 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Yengeç burcundaki Merkür ile dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde iletişim sorunlarıyla da karşılaşmamız mümkün. Özel yaşam ve ailevi ilişkiler arasında çatışmalar yaşanabilir. Öğle saatlerinde ay, Kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Enerjimiz daha odaklanmış ve dengeli olabilir. Planlı ve organize hareket edebiliriz. Görev ve sorumluluklarımızla da ilgilenmeye öncelik verebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ise terazi burcundaki ay ile boğa burcundaki uranüs arasında oluşacak sert açı, duygusal dengemizi sarsabilecek etkiler yaratabilir. İlişkilerde dengi ve uyum beklentilerimizi sağlamakta zorlanabiliriz. Bireysel ve dürtüsel davranışlardan uzak durmalıyız. Yengeç burcundaki güneş ile balık burcundaki Neptün arasında devam eden üçgen açı, Sezgilerimiz ve duygusal hassasiyetlerimizi güçlendirebilir. Ruhsal ve manevi konulara yönelmek, meditasyon yapmak akşam saatlerinde verimli olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.